Selam ikizler, yengeç arkadaşlarım. Şengül'ün Sihirli Falları kanalına hoş geldiniz sevgili ikizler ve yengeç arkadaşlarım. Sizler için kariyer, iş, para durumunuza bakacağım. tabi bir de borçlar ödenecek miye bakacağım. 15 Aralık'a kadar yapacağım bunu iki haftalık. Daha önce aylık yapıyordum. Aylık da bayağı bir uzun vade olduğu için iki haftalık yapacağım sizler için açılımı sevgili arkadaşlar tabi öncesinde sizleri çay falı aşk hayatınız kanalıma bekliyorum videolarımın altında da linkler bulunacaktır çay falı aşk hayatınız kanalıma sevgili ikizler yengeç arkadaşlarımı davet ediyorum benim olduğum her yere ben sizlere davet ediyorum güzel insanlar ortak noktada anlaşabiliriz sizlerle <gülüyor> sevgili arkadaşlarım şimdi açılımıma dönebilirim 15 aralığa kadar sevgili ikizler arkadaşlarımın kariyeri iş hayatı aylık bütçesi ve borçlar ödenecek mi ayağına bir bakacağız bakalım ayaklar nereye gidiyor sevgili arkadaşlar önce kariyerden giriş yapalım sevgili ikizler arkadaşlarımın kariyer için mücadele eden ikizler arkadaşlarımı iki haftalık süreçte neler bekliyor kısıtlı tutuklu korkular içerisinde acaba emeklerim helak olur mu diye Oluyor mu? Sıralamak lazım. Hmm, Baya bir mücadele edeceksin diyor sevgili ikizler arkadaşlar. Tabi önce sizlerden başladım. Sırada önde siz olduğunuz için. Kariyer. Daha sonra işi açacağım sevgili arkadaşlar. Şimdi kariyeri için mücadele eden sevgili ikizler arkadaşlarım. Bakın burada arayış içindesiniz. Acaba ne yapsam da işte ben kariyerimde uç noktaya gelsem veya bir üste çıksam gibi... Bakın burada gözünüzü görüyor zaten ermiş arayış demektir arayış içindesiniz arıyorsunuz arıyorsunuz ama gelin görün ki bu noktaya gelindiğinde tam bir şeyler hadi ince elimize geçmiyor kısıtlı tutuklu kıpırdayamaz hissedebilirsiniz kendinizi bir süre sonra da zamanında tam bir öncesinde o kadar mücadele vermişsiniz ilerlemeye çalışmışsınız belki de kariyerinize bir an önce adım atmak için veya bir üst noktaya geçmek için harcama da yapmış olabilirsiniz mutlaka cepten gitmeden bir şeyleri kendimize çekemiyoruz değil mi canlar bu doğanın kanunu haline gelmiş maalesef vermeden alamıyoruz belki de bundan dolayı da bu korkularınız olabilir o kadar zaman ben mücadele ettim şu kadar harcamalar yaptım bir şeyler yaptım ama gelin görün ki arıyorum bulamıyorum kısıtlıyım tutukluyum ve burada da hazırını da kaybeder miyim diye korku duyuyorum. Gibi durumlar sizi beklemekte sevgili ikizler arkadaşlarım. Buraya gelindiğinde ise biraz böyle acaba şöyle mi gitsem, böyle mi yapsam, şu kapıdan mı çıksam, bu kapıdan mı girsem gibi. Bakın yönünüzü şaşırabilirsiniz, isteklerinizi şaşırabilirsiniz. Ne taraftan girip çıkacağınızı kontrol edemeyebilirsiniz. Çünkü kartımız der ki bakın bu hayal kartı kartımız der ki hayalleriniz var kariyerinizle alakalı bu hayallerini elde etmek istiyorsan sıraya al hepsine birden alamazsın diyor görüyorsunuz buradaki karanlık zat kim olduğu belirsiz buradaki görmüş olduğunuz güzelliklere hepsine birden kol açmış durumda ama alamıyor arada deniz var karşı adaya ulaşamıyor bir de böyle bir şey var sıraya al Bunları sırayla elde edeceksin der kartımız. Demek oluyor ki benim sevgili ikizler arkadaşlarım balıkla mı atlamıyoruz? Yapacak bir şey yok. Önce sırayla ne yapıyoruz? Örnek veriyorum. Evimiz yok. Araba almayalım canlar. Önce evden giriş yapalım. Önce ev alalım. Veya hiçbir şeyim yok benim. Örnek veriyorum sizlere. Benim önce ne yapmam lazım? İş bulmam lazım. Önce işimi bulacağım. Ardından ne yapıyorum? Eve ihtiyacım var. Arabaya değil. Önce başımı sokacak derler bizde. Önce başını sokacak bir çatın olacak. Evimi alacağım. Alabiliyorsam. Evi bitirdik mi? Aracımı alacağım. Onu bitirdik mi? Eşya alacağız. Ne gerekiyorsa o alınacak. İşte bu. Sıralayacağız canlar. Bunun içinde birazcık. Hani şu görmüş olduğunuz hayalleri elde etmek için biraz benim ikizler kardeşlerim güzel insanlar burada soğuk savaş verebilirler ama dürüstçe mücadele demektir bu kartımız. Dürüstçe de mücadele edeceksiniz. Yine de ne olursa olsun bakın atın halini görün. Solluk soluğa kalmış. Şövalye de önünü görmüyor atla görmüyor. Bunlar şu an sizsiniz bu kart size geldi. Bunu böyle yapmayalım sakin sakin aklı selim bir şekilde sağlam adımlarla yapın derim sevgili ikizler arkadaşlarım böyle bir yere varamayız yani diyeceğim şudur ki zaten iki haftalık bir süreç bu şu vaziyet iş hayatında pardon kariyerinizde sizleri bekliyor ben yine de hani bu vaziyette bırakmayacağım bir tane daha kart atayım bakayım sizler için şu vaziyet nereye gidecek canlar bitişe gidiyor buyurun bitişe Bitireceksin diyor bunu bitireceksin ölüm kartı geldi yanlış anlaşılmasın ölüm kartı kötü bir manayı taşımaz sevgili arkadaşlar yenileneceksin bu duygu ve düşünceleri bir kenara atacaksın bak burada önünü göremiyorsun diyor kartımız anlatabildim mi yenileneceksin geçmişi bitiriyorsun ardından işte bu buyurun bir anda az önceki atı ben size gösterdim o şekil bir yere varamazsın önünü göremezsin diyor. Bitir bu vaziyeti bitir. Planlı programlı hareket et. Planlı programlı hareket edersen diyor kariyer sahibi olmak isteyen ikizler arkadaşlarıma planlı programlı uzun vadeli hareket et diyor. Köklü kuruluş o zaman gelecek diyor. Çok güzel bir karttır hiç kötü tarafı yoktur. A ters gelirse o ayrı bir şey. Güzel bir karttır. Köklü kuruluş yapacaksın diyor. Akıllı ol. Akıllı hareket et. Uzun vadeli planlı programlı hareket edersen köklü kuruluş holdingler seni bekliyor diyor. Sevgili ikizler arkadaşlarıma. Kariyerde. Evet daha ne olsun bakın. Yine de ne yaptım? Kötü kartta bırakmadım. Demek ki güzel yerlere doğru. Gidiliyormuş. Bunları yapmazsan kalırsın diyor. Mahrum kalırsın. Daima kariyerde mahrum kalırsın. İstediğin yere varamazsın. Hedefe varamazsın. Yapmak lazımmış değil mi canlar? Hadi bakalım. Şimdi ikizler arkadaşlarımızın iş hayatına bakıyoruz. Çalışan arkadaşlarımızın. İkizler arkadaşlarımızın hayatına bakalım. Evet iş hayatlarına. Hmm, iyi güzel, güzel. Başarı da var iş hayatınızda başarı var güzel güzel hmm. güzel güzel giderken illaki araya bir şeyler girecek değil mi canlar bakın doyuma doğru gidiyorsunuz güzel İşinizde gücünüzdesiniz sevgili ikizler arkadaşlarım 15 Aralık'a kadar hatta ne güzel çalışıyorsunuz kazanıyorsunuz kazandığınızı da mümkün olduğunca da tutmaya çalışıyorsunuz bakın burada nasıl sıkı sıkı kuruşları tutuyorsunuz Aile içi bir mutluluk var sizde. Var az ya da çok. Az ya da çok bir huzur bir mutluluk var. Ama gelin görün ki yanlış hatırlamıyorsam daha önceki açılımda da çıkmıştı. Ah benim bu ikizciklerimin ne düşmanları var böyle ya. Buyurun araya yalan dolan illegal durumları giriyor. Bakın kim olabilir bu? Bir yalan do dolan durumları var burada. İş arkadaşımız olabilir. Evde çocuğumuz yapamaz bize bunu diye düşünüyorum çünkü ben burada aileyi açmadım canlar iş hayatınız çalıştığınız iş hayatı bir patronunuz yapabilir size yalan söyleyebilir buna karşı dikkatli olun bir komşunuz size bunu yapabilir kendini kötü durumda gösterip sizin şu iyi giden işinizin ne bileyim böyle daha böyle arkasına dönüp gitmenize sebebiyet verecek bu durumlar başınıza gelebilir ben ancak bu kadar söyleyebiliyorum bakın görüyorsunuz değil mi burada bir yalan dolan geldi birisi burada arkasını dönmüş gitmeye çalışıyor farklı yollar arıyor yani benim çalışan ikizler arkadaşlarımın şu güzelliğini bozmak için farklı farklı yollar aranıyor biraz uyanık olun bunu size komşunuz da yapabilir patronunuz da yapabilir Akrabanızda yapabilir bunu size yapacak olan insan taş duvar değil tek kelime onu siz bulacaksınız sevgili ikizler arkadaşlarım tamam bunu siz bulacaksınız size 15 aralığa kadar belki de işinize son vermek isteyebilirler bir nane uydurmaya çalışabilirler hayatta neler oluyor bunlara karşı dikkatli olalım ne yapıyor bu kişi daha sonra kabule geçecek. Bakın ben bu güneş kartını bu kişi için çektim. Bu kişinin niyeti nedir diye çektim, vazgeçtim niyetinden. Ardından ne yapabilir diye çektim buyurun. Sizinle tekrar ilişkisini düzeltmeye çalışacak. Bu kişi ya da kişi, kişiler her kimlerse çünkü bir anda karar alacak, bir anda, bir anda kötü niyetinden vazgeçecek bu insan ya da. Farklı planlar peşinde gidecek. Benden söylemesi. Sevgili ikizler arkadaşlarım. Kişi vardır. iş dünyanızda gözü vardır. Bilemem yani. Bir şeylerinizde gözü vardır. Şimdi 2 haftalık süreçte aylık bütçenize bakıyoruz derken. Hmm. Aylık bütçede de sıkıntılar var. İkilemde olmalar, sıkıntılar, korku, endişeler. Evet biraz bir bunalma durumları. Aylık bütçede çocuklar okuyordur ya da borçla krediyle bir şeyler aldınız İki yaka bir araya gelmiyor derler bizde sevgili arkadaşlar sıkmıyoruz canımızı çıkmadık candan umut kesilmez derler bizde biraz tabi hemen ha olmuyor olmuyor biraz pişman olmamız lazım biraz üzüntü çekeceğiz o 15 günlük süreçte hani ben istemiyorum kötü kartta bırakmak ama gelin görün ki kart kartı takip ediyor Ardından bakın ne yapıyorsunuz şu süreci yaşadıktan sonra hedef belirleyeceksiniz. Bütçenizle alakalı cüzdanınıza bakıyorum ben şu an. Bütçenizle alakalı hedef belirleyeceksiniz. Gereksiz alışveriş yapmamaya özen gösterelim. Sevgili arkadaşlar gelmiyor mu? Şu iki yaka bir araya gelmiyor mu? Çocuklar okuyor. E, az çok borcumuz da var. E, şimdi artık kış mevsimine girdik doğal gazlar da açıldı değil mi? Ayağımızı yorgana göre uzatırsak iyi olur diye düşünüyorum. Benim dar, dar gelirli arkadaşlarım özellikle zenginlere söylemiyorum. Bunu da ben normal vatandaşlarımıza söylüyorum. Evet değil mi canlar? Daha sonra ne yapıyorsunuz bakın. Cüzdanınızla alakalı bir hedef belirleyeceksiniz. Bir yol çizeceksiniz. O yol dahilinde ilerlediğinizde doğuşa kurtuluşa gideceksin diyor. Ondan sonra diyor atağa geçeceksin ne istiyorsan onu öyle alacaksın diyor sevgili ikizler arkadaşlarıma evet bu iş bu şimdi borçlar ödeniyor mu 2 haftalık süreçte olabilir olabilir evet sizlere bir şeyler uzanabilir sevgili ikizler çok güzel çıktı harika çıktınız hadi bakalım az çok bir yardım elleri sizlere uzanacak ortak nokta anlaşmalarınız iyi görülüyor borçlarda yardım elleri uzanıyor sizlere bunun için dua et diyor sevgili ikizler çok güzel kart geldi ay gözlerim bazen görmekte zorlanıyorum renkli şeyleri görünce yazıyı göremiyorum canlar meleklere yüreğini dök ve tam olarak ne istediğini söyle meleklerinden yardım iste yollarından çekil gerisi onlardaymış sevgili ikizler arkadaşlarım güzel güzel biraz akıllı mantıklı hareket edersek daha iyi yere doğru gideceğiz inşallah evet şimdi sevgili yengeç arkadaşlarımızın iş kariyer maddiyat borçlar şöyle bir bakalım onları neler bekliyor 2 haftalık süreçte evet kırıştıralım usulen evet, sevgili narin yengeçler 15 aralığa kadar sevgili arkadaşlarımı neler bekliyorlarmış kaderlerinde tabii ki ben ne işi yok da önce kariyer diyelim buraya bunu koyan kaderdir kaderinizdeki kartlar sevgili yengeçler ay çok güzel imparatorcay geldi hadi bakalım kariyerinizle alakalı sevgili yengeç arkadaşım kariyeri için mücadele veren çabalayan okumuş bir şeyler yapmak için Kariyer yolunda ilerliyor koşuyor koşuyor koşuyor hala hedefe ulaşamamış olan arkadaşlarımız ya da hedefe ulaştı da hala ben nereye doğru gideceğim diyen bütün yengeç arkadaşlarım için baya bir yoğun duygularınız var bakın çok istiyorsunuz hedefiniz her neyse 15 Aralık'a kadardır bu açılımım. biraz zaman geliyor verimli düşünüyorsunuz biraz verimsiz düşünüyorsunuz zaman geliyor kızıyorsunuz zaman geliyor yumuşuyorsunuz. Kariyer hedefinizin yolunda sevgili narin yengeçlerim inişli çıkışlı yani sizin anlayacağınız bakın zaman zaman da önünüzü göremiyorsunuz bunları yaşayacaksınız 15 günlük süreçte buraya gelindiğinde ise başlıyorsunuz bu böyle olmaz diyorsunuz bakın bu böyle olmaz bir taraf verimli bir taraf verimsiz benim bir an önce arayışa geçmem lazım bir üst noktaya çıkmak için ya da aradığınız masayı bulmak için benim arayışa geçmem lazım diyeceksiniz. Dediniz mi buraya ise plan pro hani plan proje yapacaksınız veya planlı programlı hareket edeceksiniz sevgili narin yengeçler arayış daha bakın bu arayışta elinize bir şeyler geçebilir bir fırsat yakalayabilirsiniz bu yakaladığınız fırsatı ne değerlendirmek için plan proje çizebilirsiniz örneğin şu benim önümde harita ben şöyle gidersem çıkışı daha rahat bulurum böyle yaparsam üst kata daha rahat çıkarım gibi planlı programlı uzun vadeli planlar yapacaksınız sevgili narin yengeçlerim kariyerde ilerlemek isteyen ve bu planlar sizi bakın kadersel olarak nereye getiriyor İstediğiniz masaya getirecek nereye getiriyor bir üste getirecek çünkü imparator çok güzel bir karttır kadersel olacak bazı vakalardan bize haber verir ama aşk hayatında ama iş hayatında kaderden bize size der yani kaderindeki iş seni bulacak der kariyerin seni bulacak kaderindeki kariyer ya o seni bulacak ya sen onu bulacaksın ama güzel yere doğru gidiyorsun verimli yere doğru gidiyorsun der sevgili yengeç arkadaşıma bunun için önce şöyle dikleşeceksin der arayışa geç böyle olma bak burada önünü göremiyorsun yalnız bir şunu da söyleyeyim sevgili yengeç arkadaşım bu güzelliğe doğru giderken bakın buradan bu güzelliğe doğru giderken zaman zaman sorumluluğun artabilir biraz iş yükün artabilir önünü göremeyebilirsin bu kartın bunu da söylemektedir öyle kolayca atlayarak buraya geçemiyoruz maalesef değil mi canlar sizde böyle bir süreç bekliyor ama güzel bir bitişi var onu da söyleyeyim Sevgili yengeç arkadaşımın kariyer hayatında güzel doğru güzel yere doğru gideceksin şimdi çalışan yengeçlerimiz ikilem korkular işimi kaybederim diye mi korkuyorsun hmm. el ayak çalışmıyor ki her yer bağlı Au. iş hayatında evet çalışan yengeçler Aa. ardından bakın doğuşa doğru gideceksin değişim geliyor çok güzel iletişim geliyor zaten kartlar başta kötü gelmeli. Başta kötü gelsin ki sonunda gülelim sevgili yengeç arkadaşlarım. Çalışan yengeçler, ikilem, korku, endişe, belki de borcunuz var. Belki de çoluk çocuk okutuyorsunuz ya da bekarsınız, evleneceksin değil mi? Ev kurman gerekiyor. Ah benim çalışan yengeç arkadaşlarım. Bakın burada ikilem, korku, buraya geliyorsun, kısıtlısın, tutuklusun. İki adım gidemiyorsun. Buraya geldiğinde ise olmadı diyorsun, arkaya yatıyorsun, sıkıntıları yine gözler tıkalı bir vaziyette önünü görmüyorsun ama velakin buraya gelindiğinde 15'ine doğru gelindiğinde benim çalışan yengeç arkadaşımın şu vaziyetinden eser kalmayacak bir anda doğuşa doğru gidecek nasıl gidecek iletişim geliyor çünkü patronunuzu arayabilir örnek veriyorum tabi bütün yengeçler patronu arar mı? tabi ki de değil patronunuz olabilir bazı arkadaşlarım arkadaşlar arar bazı arkadaşlarımı yakınları arayabilir Aile büyükleriniz, değişimler geliyor bakın yardımlar geliyor, iletişim geliyor. Yengeç seni sıkan ne, seni bağlayan ne, seni sıkıntıya düşüren ne diyecekler iletişimde. Ne oldu senin artık yüzün gülmez oldu, sesin çıkmaz oldu diyecekler. Arayacaklar sevgili arkadaşlarım. Sizi de bu ferahlatacak bütün sıkıntıları geride bırakıp içsel olarak en azından, en azından içsel olarak... Çalışan, sıkıntı içinde olan yengeç arkadaşım ferahlayacaksın. Bak burada yeniden bir doğuş, bir ferahlık gelecek Değişim geliyor. Hadi bakalım sen de yırttın yeni yıla doğru. Şimdi iki haftalık aylık bütçe diyoruz yani. İki haftalık bütçenize bakacağım sizin cüzlana yani. Orada da bir bitiş durumları var. Bitiş durumları var. Nedir bu sevgili arkadaşlarım? Çocuklar okuyorlar. Artık kış geldi. Doğal gazları da açtık değil mi? Ya da farklı türlü ev eşyalarından bizim borçlarımız var. İp, i̇pin ucunu bazen zaman zaman kaçırıyoruz. Borcum olduğu halde. Gidiyorum markete. Gerekli, gereksiz ne varsa atıyorum sepete. Örnek veriyorum. Ne yapıyoruz? Bunları bitiriyoruz. Bakın burada aylık bütçenin 15, 15 gününden ben size söz ediyorum. Ne yapıyor benim yengeç arkadaşım? zafer yapmak için akıllı hareket ediyor. Gereksiz alışverişi bitiriyor. Bitiş bu. Yeniden doğuş yapmam lazım. Zafere ulaşmam için 3-5 kuruş kenara bırakmam için benim gereksiz alışverişleri bitirmem lazım diyerek benim sevgili yengeç arkadaşım emekli olabilirsiniz. Ev hanımı hiç fark etmiyor. Çalışanlar aylık bütçenizin iki haftalık süreci işte bu. Ondan sonra geliyor. Hem yardımlar geliyor hem yararlanma geliyor. Maddi işlerde başarı demektir. Sürprizler geliyor az ya da çok. Çünkü neden bunu söylüyorum. Burada 3, burada 2 var. Öyle ya da böyle bir şeyler gelsin de sevgili arkadaşlarım. En azından şu görüntüden iyidir. Az ya da çok bir şeyler uzanıyor bakın. Bütçenizde ama nasıl uzanacak? Önce geçmişteki... Gereksiz alışverişleri bitiriyoruz. Tamam onu bitirdiğimizden sürprizler gelecek. Evrenden bir şeyler size uzanacak. Şimdi sizin bu borç durumlarına bir bakalım. İki haftalık süreçte. Tabi çok uzun vadeli borcu olan arkadaşlarım bunun mümkün değil ödeyemezler. Örneğin birkaç aylık borcu kalmış. Bir anda bir mucize olacak mı? Yardım eli uzanacak mı? Borçlar ödenecek mi? Olabilir. Hmm, olabilir. Çünkü benim sevgili yengeç arkadaşım, borcu olan yengeç arkadaşım bayağı bir borcu altında kalmış. Önünü göremiyor. Bakın burada önünüzü göremiyorsunuz. Bundan dolayı ne yapıyor sevgili yengeç arkadaşım? Ama borçlu olduğunuz kişi ya da kişilerle ama patronlarınız size borçlusun, borçlu olduğunuzu biliyor. Yardım eli uzatacak. Ama aile büyükleri, tabii bütün patronlar bunu yapacak diye bir şey yok. Ama varlıklı bildiğiniz bir dostunuz, bir arkadaşınız, bakın bakı burada güçlü adım atacaksınız, uzlaşmaya varacaksınız. Ya borçlu olduğunuz kişilerle, ya patronunuza durumu anlatacaksınız da, size zam verecek, yardım eli uzatacak, sevgili arkadaşlarım. Mutlaka bir şeyler olacak. Şu yüklerden kurtulmanıza, şu vaziyet sizin yardım edecektir bir uzlaşma durumu sizi bekliyor hep ödenecek demiyorum ama uzlaşma geliyor borçlarda uzlaşma geliyor en azından faizi belki ortadan kaldırırsınız kim bilir bir süreliğine o da olabilir aile büyükleri yardım edebilir patron olabilir dostunuz olabilir bir arkadaşınız böyle bütün insanları hep de kötü görmeyelim sevgili arkadaşlarım arada ne insanlar var değil mi mutlaka biz yine de karamsar olmayalım şeytana uymayalım mutlaka yine de inancımızı yitirmeyelim evet sevgili işte ondan sonra diyor ki meleğim yengecin diyor bütçesine bereket gelir diyor gelecek diyor bereket gelecekmiş sevgili arkadaşlar evren sana sevgisini ve tüm bereketini sunuyor kollarını aç ve al sevgili yengeç kendini böyle hissetme Ardından güzellikler geliyor bakın 3 kart yan yana ne kadar güzel. Evet sevgili yengeç arkadaşlarım ikizler ve yengeç arkadaşlarımın kariyer, iş, aylık bütçesi ve borçlar ödenecek mi açılımını tamamladık. Sevgili arkadaşlarım kapamadan öncesinde Çayfalı Aşk Hayatınız kanalıma bekliyorum. Buraya bekliyorum benim olduğum her yere ben sevgili ikizler ve yengeç arkadaşlarımı bekliyorum.